Öbeli Ankara Kurumlar Arası Basketbol Ligi 2021-2022 Yalçı Nefes Sözonu. Üçüncü haftanın açılış karşılaşması az önce tamamlandı efendim. Hacettepe Üniversitesi Tıp ve Etimaden arasında gerçekleştirilen karşılaşmayı Hacettepe Üniversitesi Tıp farklı bir skorla kazandı. Günün başarılı isimlerinden Buğra Türk oldu şu an yanımızda. Bora öncelikle tebrik ediyoruz. Çok teşekkür ederim sağ olun. Bizim için güzel bir maçtı bu. Bugün eğlenceli ve şey, güzel bir gün oldu. İstediklerimizi yapabildiğimiz bir gün oldu. Takımdaki herkesin de katkı verdiği bir gün oldu. Daha iyi bir şeyle oynayabildik. Az kişi olduğumuz için çok rotasyonumuz yok çünkü. Güzel bir maçtı. Geçen haftaya göre daha takım birbirine uyum sağladı. Geçen haftaki ilk maçımızdı çünkü takım olarak beraber oynadığımız. O yüzden birbirimize alıştık. Biraz daha rahat oyun oynamaya başladık. Geçen hafta da özellikle Türk Telekom'la gayet zorladınız. Çok evet. da 68-61 bitli o Çok maçta. Başarılıydı bir maçtı. Bizim bir tık rotasyon azlığımız, şu anda 7 kişi olmamızdan verdiği bir yorgunluk bir de ilk haftamız olması sebebiyle bir Küçük uyumsuzluklarımız vardı ama onların hepsini bu hafta hallettik. Daha da alışıyor takım birbirine. Daha güzel maçlar göreceğimiz düşünüyorum. Evet, bugün bakalım. gerçekten çok güzel bir karşılaşma oynadınız. Ee, 3 puan oldu evet. A grubunda bugün için. Evet. Ee, tebrik ediyoruz tekrar. Son olarak söylemek istediklerim varsa. Çok teşekkür ediyorum. Yani herkese başarılar diliyorum. Güzel bir turnuva olmasın diliyorum. Sakatlık veya herhangi bir şey olmadan. Peki. Teşekkür ediyorum tekrar. Çok teşekkür ederiz biz de. Sağ olun. Efendim Hacer Tepel Üniversitesi Tıp'tan Burak röportajımızı gerçekleştirdik. Tekrar birlikte olacağız. CLL Ankara Basketbol Ligi 2021-2022 Yalçı Nefes sezonu 3. haftasının 2. maçında az önce tamamlandı maç. Türk Telekom ve SBB takımları karşı karşıya geldi. Türk Telekom'un başarılı isimlerinden Mehmet Aldanmaz şu an yanımızda. Mehmet öncelikle tebrik ediyoruz. Teşekkürler çok sağ olun. Güzel bir maçtı. Kıran kırana geçti. Kendimizce strateji başkanlığını da tebrik ediyoruz. Çok güzel oynadılar. Mücadeleleri güzeldi. Aslan katılmaktı. Yarışmada kayıp kaybetmemek önemli değil. Önemli olan katılmak, mücadele etmek. Kesinlikle, etmekle. kesinlikle. Geçen da Hacettepe Üniversitesi tıpla oynadınız. O evet, maçı da kazandınız. Kazandı. İki galibiyetle yolunuza ee, devam ediyorsunuz. olarak devam ediyoruz. Bakalım inşallah bu şekilde devam eder. Ee, finale kadar gitmeyi hedefliyoruz. Tüm takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Çok güzel beslediler, desteklediler. Sağ olsunlar. Bu mücadelem sonuna kadar devam edecek. 2018-2019 sezonunda Türkiye Şampiyonası'nda Fort Otosan'ı yendiniz şampiyon oldunuz. Bu sene de sanırım yine o taraflara doğru gideceksiniz. Hedefimiz o. Hiçbir zaman hani birincilik konusundan taviz vermedik. Hep şampiyonluğu hedefledik. Bu sene de şampiyonluğu hedefleyeceğiz. Arkadaşlarımıza güzel bir senkronizasyon sağladık. Arkadaşlarımız, dostluğumuz kardeşlerimiz güzel. İdmanlarımızı sağlam bir şekilde yapıyoruz. Sonuna kadar mücadele edeceğiz. Tüm katılımcı e, takımları da başarılar diliyorum şimdiden. Peki teşekkür, teşekkür ediyoruz. Ediyorum. Tebrik ediyoruz tekrar. Çok sağ olun. Sağ olun. Efendim CBL Ankara Basketbol Ligi, Kurumlar Arası Basketbol Ligi 2021 2022 açın FB sezonu. Üçüncü haftanın ikinci karşılaşmasında Türk Telekom'un başarılı oyuncusu Mehmet Aldanmaz bizlerle birlikteydi. Tekrar birlikte olmak üzere hoşçakalın. CBL Ankara Kurumlar Arası Basketbol Ligi'nde... Evet veriyorsunuz Hayati arkadaşları ıslattı ama hak ettin Hayati yani bu kadar da güzel oynanmaz gerçekten evet. Çok iyi bir maç çıkardın özellikle üçlüklerinle takımını sıkladın Ben şöyle dedim yayında Hayati bugün Hayati atışlarla Aynen. bulundu Aynen. <gülüyor> Evet gerçekten de Hayati bir karşılaşma çok da güzel oynadın Aynen. tebrik ediyorum sen neler söylemek istersin Yani biz bu sene yeni bir takımız zaten hani kurulalı iki hafta falan oldu ee, Takımın neredeyse %60'ı, %70'i şu an cerrah. Kalanlarda hani anestezi doktoru var aramızda, beyin cerrahı var, genel cerrahı var. Hani normalde çok antrenman zamanı bulabilen, sürekli çalışabilen insanlar değiliz. Ben de ortopedi asistanıyım. Hani bizim için burası çok güzel bir ortam. Hem stres atıyoruz, bizim için çok keyifli oluyor. Hem arkadaşlık oluyor. Maç içinde sürekli muhabbet ettik. Aslında keyifliydi. Karşı takıma numaramı verdim. Sakatlık çıkarsa arayın beni diye falan. <gülüyor> güzel oldu. Sağ olsun hastanemiz de arkamızda durdu. Başhekimimiz Hasan Bostancı sağ olsun. O da bugün karşılaşmayı izleyenler arasındaydı. Taraftarlar da yanımızda bir sıkıntı olursa almayacak galiba biz aslında. gerçekten çok iyiydi. Evet, Onları da tebrik ediyoruz. Böyle, e, onlarla birlikte olmak çok keyifli. Bizim için çok güzel bir organizasyon. E, bugün burada nöbetçi olacak gelen arkadaşlar var. Ben dahil biz şimdi hastaneye geri döneceğiz. Izinle geldik. Yani bizim için o yüzden çok güzel bir fırsat. Yani ligi, Kur'an'a bizi kabul eden herkese teşekkür ediyorum. Tekrar tebrik ediyoruz. Ben de teşekkür ederim. Sağ, Sağ olasın, teşekkürler. CHBL Ankara Kurumlar Arası Basketbol Ligi'nde birazdan dördüncü karşılaşmayla birlikte olacağız. Sevgili izleyiciler CHBL Ankara altın sezon ile birlikte devam ederken bugün çok güzel bir görüntü vardı. Türkiye Petrolleri Takımı man karşısında ayrılırken bugün Kurumlar Arası Basketbol Ligi'nde Deniz Kulay Hanım'da bir kadın sporcu mücadelesini aktardık sizlere. Ben çok keyif aldım gerçekten mücadelenizden. Son çeyrekte de bu hissiyatı bizlere yaşattınız. Öncelikle sizi bu cesaretinize döntürü tebrik ediyorum. Umarım tüm kadınlara da örnek olursunuz kurumdaki. Sizin karşılaşmayla ilgili ve sağdaki ilk adımınız altındaki düşünceniz neler bunu öğrenmek istiyorum. Ya öncelikle çok müthiş bir heyecan. Takımımı temsil edebilmek, takıma mesai arkadaşlarımla bu heyecanı paylaşmak benim için büyük bir onur. Öncelikle ile bize bu fırsatı verdiği için çok teşekkür edelim. Tabii ki de gönül isterdi kadınlar ligi de olsun kadınlarla beraber de oynayalım ama sporun bir yerde de kadın erkeği yok. Hep beraber bu sahada mücadele vermek çok büyük bir gurur. Size de seyir zevki güzel bir şey yaşattıysak ne mutlu bize takım adına. Antrenmanlar takımla birlikte peki nasıl geçiyor? O kadar erkek arasında tek kadın onlar neler hissediyor? Birazcık da bunu öğrenmek evet. istiyorum açıkçası. Valla antrenmanlarımız inanılmaz keyifli. Zaten biz aile gibi olduk. Sağolsunlar hiç yani böyle kadın erkek bir ayrım yok. Hepimiz sporcuyuz orada. İnanılmaz keyifli ve şeye geçiyor. Çok güzel eğlenceli geçiyor. Umarım ilerleyen dönemde sizin örneğinize birlikte daha çok kadınları gör Sevdik ediyorum çok Lütfen sağ olun. Lütfen gelin. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkürler. Evet, teşekkür Sevgili izleyiciler kurumlar arası basketbol liginde 3. haftada Türkiye Petrolleri Man takımını yenmeyi başardı. Bu mücadelenin ardından günün diğer gelişmeleriyle sizlerle olunca dek hoşçakalın. Sevgili izleyiciler CHB'li Ankara Altın Sezon 3. hafta mücadelesinin 5. karşılaşması Roketsan'la Medeksan savunma arasında gerçekleşti. Karşılaşmanın galibi büyük bir partta Roketsan takımı oldu. Roketsan takımından de bizlerle birlikte bugünkü mücadeleyi hem kendini hem de takımınız adına galibiyeti nasıl değerlendiriyorsunuz? E, maç başı yoğun bir presle başladık. Ee, ancak bundan tam verimi alamadık. Sonrasında ikinci yarı 5'e 5 beş savunmaya döndük ve e, aslında performansımızı orada göstermiş olduk. E, tüm takım arkadaşlarımı kutluyorum. E, i̇kinci yarı da güzel bir basketbol ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. E, Organizasyon da ayrıca teşekkür ederim. Şiir gibi paslarla birlikte çoğu zaman potada özellikle Ömer'i izlettiniz bizlere. Bunun için de neler söylemek istersiniz? İlerleyen haftalarda daha bambaşka nasıl roket atakları izleyeceğiz. Ee, Ömer bizim kaptanımız... E, e, Form buluyor şu anda. E, takım olarak tam form bulmuş durumda değiliz. E, antrenmanlarla birlikte daha iyi bir takım olacağız. Buna inanıyoruz. E, hepimiz çok emek veriyoruz. Uzun zamandır e, beraber oynayan bir ekibiz zaten. E, haftalar ilerledikçe çok daha iyi bir Roketsan izleyeceğinize emin olabilirsiniz. Biz roket Roketsan'a başarılar diliyoruz o halde. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Sevgili izleyiciler günün 5. karşılaşmasına Rokestan Meteksan savunmayı muhalif etmeyi başardı. Biz de günün 6. karşılaşmasına sizlerle oluncaya dek hoşçakalın. Sevgili izleyiciler CHB'li Ankara Altın sezon 3. hafta son karşılaşmada Havelsan takımı Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı yenmeyi başardı. Şimdi yanında da günün ve maçın en skorlar ismi olan Tolga var. Öncelikle tebrik ediyorum Teşekkür ve bugünkü ederim. mücadeleyi hem takımınız hem de kendiniz adına nasıl değerlendirirsiniz? Valla açıkçası zor geçeceğini beklediğimiz bir maçtı. Ee, öyle de oldu. Ee, maçın başında çok istediğimiz oyunu oynayamasak da e, belli bir ritim tutturduk sonradan. Ee, Onlarla da kutluyorum. İyi mücadele ettiler gerçekten. Keyifli bir maç olduğunu düşünüyorum. Kazandığımız için mutluyum. Havelsan takımını izlediğimizde her hafta üstüne koyarak devam eden bir takım görüyoruz. İlerleyen haftalarda bizleri ve izleyicileri neler bekliyor? Yani bizim açıkçası temel amacımız bu zaten. Yani her hafta biraz daha basketbolumuzu geliştirmeye çalışıyoruz. Hani rakiplere göre değil kendimize göre bir oyun oynamaya çalışıyoruz. Hani bunda da şu ana kadar iyi gittiğimizi düşünüyorum. Ee, bu oyunu geliştirmeye devam edeceğiz inşallah. Biz de başarılar diliyoruz Havelsan ederim. takımına. Sevgili izleyiciler CHB Ankara Altın sezon 3. hafta mücadelesinde Havelsan takımı kazandığı Hazine ve Maliye Bakanlığı karşısında 4. hafta da görüşünceye dek hoşçakalın.